Kamil iman sahibinin Allah inancı. Allah'tan korkup sakınırlar. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım ve onlar onun haşmetinden içleri titremekte olanlardır. Enbiya suresi 28. Allah'ın büyüklüğünü, gücünü ve sonsuz aklını kavramış olan kamil iman sahipleri Rabbimize karşı saygı dolu bir korku duyarlar. Allah'ın Kur'an'da haber verdiği kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Öyleyse güç yetirebildiğiniz kadar Allah'tan korkup sakının. Emri gereği bu korkularında bir sınır tanımazlar. Karşılaştıkları her olay, çevrelerinde gördükleri her şey alım büyüklüğünü takdir etmelerine, imanlarının artmasına, dolayısıyla da korkularının derinleşmesine vesile olur. Böylesine derin bir korku son derece güçlü bir sakınmayı da beraberinde getirir. Bu sakınmanın şiddeti kişinin Allah'ın tüm emir ve tavsiyelerini titizlikle uygulaması ve onun men ettiği şeylerden de şiddetle kaçınmasıyla kendini belli eder. Bir ayette kamil iman sahiplerinin bu tarihı şöyle bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Üstlerinden her an bir azap göndermeye kadir olan Rab'lerinden korkarlar ve emrolundukları şeyi yaparlar. Nahl suresi 50 Allah bir ayette insanların kavrayışını derinleştirecek bir örnek vererek razı olacağı korkuya şöyle işaret etmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şayet biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, andolsun onu Allah korkusundan saygıyla başeymiş, parça parça olmuş görürdün. İşte biz belki düşünürler diye insanlara böyle örnekler veririz. Haşr Suresi 21 Ayette işaret edildiği gibi gönülden iman edenlerin Allah korkusu da böylesine şiddetli ve derindir. Kamil iman sahiplerinin Allah korkusu son derece güçlüdür. Fakat bu cahiliyenin yaşadığı batıl korku